Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Arabasız Kent Günü'nde başkentler trafiğe kapatılan caddede bisiklet kullandı. Etkinliğe Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut da katıldı. Meyer Landrut, Avrupa Bir Hareketlilik Haftası'nda emisyonun ve trafiğin azaltılması yönünde farkındalık faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. Son yıllarda Türkiye'deki birçok belediye ile bu alanda işbirliği yapıldığını vurgulayan Büyükelçi Hafta kapsamında düzenlenen arabasız kent gün etkinliğine de katıldı. Trafiğe kapatılan Bahçeli Evler 7. caddede bisiklet süren Büyükelçi'ye